İlerine geri çalışan motorun ters dönüşü için zaman gecikmesi yapmıştık En kolay iş bunu topla yapmaktı ee, Birinci, ikinci çözümlerimiz kolaydı Üçüncü çözüm tek zaman üresi bunu yapmak biraz zorladı İşi bu sefer değiştiriyoruz Top değil, ton zaman üresi çalıştırmaya bakalım Tamam mı? Tamam. Yine En temel Ama çalışmasında bir yerde sıkıntı yapan bir çözüm var ama en temel olması açısından onu çizeceğim size stop butonum var buton ileri var bu iyi çalıştırıyordu <gülüyor> ileri iyi gerinin yasaklaması vardı <gülüyor> ileri stop buton geri, buton geri. Geri günümlemeli, gideri yasaklamalı ve geriyi çalıştırıyordu. En temel halimiz bu, tamam mı? Ee, burada ton zaman ölesiyle çözüm yapacağız. Şimdi ton zaman ile çözüm yapmak zordur. Tamdaki sıkıntı ne? Durduktan sonra çalışmasını sağlamanız lazım. Bakın cümleye çok dikkat edin. Durduktan sonra çalışması Durduktan sonra çalışmasını sağlamanız var Ben geliyorum Durduktan sonra çalışmak demek ne demek? 10 D37 e Durduktan sonra çalışma Sürekli bakalım atıyor. Gelsin D38 e 10 Rezet varlularına bunları 10 saniye Bakın durduktan sonra çalışmasını sağlamamız lazım dedi Tamam mı? Duruyor mu? Evet Çalışır Duruyor mu? Çalışır Hocam PLC run yaptığınızda da çalışır Evet PLC run yaptığınızda da çalışır Ama hani İşin ilk adımı olması, ilk e, başlama noktası olması açısından çözüyorum. Yoksa çok mükemmel bir çözüm değil. Ama cümleleri veya sistemin çalışmasını anlamamız açısından bu adımı yapmamız lazım. Durduktan sonra çalışma dedim. İleri e, durdu mu? Ton zamanı arası girdi devreye. Geri durdu mu? Ton zamanı arası girdi devreye. Şimdi, burada ileri T37'i mi çalıştıracak? T37'i burada kontağı alacak. Geri T38'ini çalıştıracak T38'in burada kontağı alacak. Soru şu Açık mı kapalı mı? Kapalı koyalım İlerine gelin Kapalı kontaklarını buraya koyalım Bakın şimdi Kapalı kontak koyduğumuzda ne oldu? PLC siz yaptınız mı? PLC RUN yaptınız PLC RUN yapar yapmaz ee, i̇leri üstünden t 37 geri üstünden de 38 devreye girdi mi? Girdi. Kaç saniye saydı? 10 saniye. Run yaptıktan sonra 10 saniye içerisinde butona bastınız, bastınız. Basamadınız, bunlar zaten açacak. O da zaten keyfi bir işlemdir, yani butona ben piyasa r olduğu herhangi bir anda basacak. O zaman o kontakları benim, açık. açık. İleri butonuna bastık. İleri devreye girdi. İleri devreye girince Açtı. Neyi açtı? İleri kontağını açtı. İleri kontağını açınca İleri kontağını açtı. T-30'yı NRC kesildi mi? Şimdi PLC run yaptıklar 10 saniye sonra bunlar kapanmış mıydı? PLC run yaptık 10 saniye sonra bunlar kapanmış eğer ileri konutlarını açarsa, T30'nin enerjisini keserse. Tamam mı? Enerjisini kestiği için bunlar başlangıç koşunlar geri döndü. Yani açılacak Tamam mı? Tekrarlıyorum. İleriye bastık mı? Bastık. Piersi rahip olduktan sonra 10 saniye bir geçti çalışmaya başlamadan önce, 10 saniye içerisinde bu kontakları ortakta kontakta ben ileriye bastım, ileriye bastım, ileri aşağıdaki kontağını açtı. İleri aşağıdaki kontağını açınca ton zamanı nasıl çalışıyordu? Enerjisiz kalır kalmaz kontaklar ilk haline geri geliyor. Bunların ilk hallerine? Açık. Açtı mı burayı? Açtı. Bu süre sonra ben buton ton geriye bastım, şu açık kontak üzerinden ileri çalışmayacak. Şey, geri çalışmayacak, özür. Geri çalışmayacak. İleri butonunda sefer e, butonumlar elini çekti. Öyle değil mi? Hmm. İleri butonundan elini çektiğinde zaman ileri burayı kapadı mı? Hmm. Kapadı. Hmm. Ton zaman ölçüsü enerjilendi mi? Hmm. Enerjilendi Ton ne yapıyordu? Enerjilenince zamanı sayıyordu. Zaman sonunda kontaklar bunu değiştiriyordu. Bu sefer ileri durdurdum. İleri burayı hmm. kapadı. Ton zaman ölçüsü devreye aldı. Hmm. 10 saniye saydı. 10 saniye sonra kontağını kapadığı ancak 10 saniye sonra kontak kapadığında geri devreye girer hale geldi. Şimdi bu devre normalde çalışıyor. Bunda 2 tane sıkıntımız var. Birincisi piersiz siz run yaptığınızda 10 saniye ilk sistemin çalışması için beklemeniz lazım. Bu bir. İkincisi de bu iki zaman öylesi devamlı sayıyor. Tamam mı? Limit neydi? 4 sayıya kadar, 32.767 sayısına kadar bu sayılar sayıyor, tamam mı? Bu sayı sayıyor en son geldi limitte hani hiç sistem çalışmazsa orada duracak, tamam mı? Ha şu var, PS'de bir şeyler hani çalıştırmasam da, PS'de bir şey işlem yapmasam da devamlı devamlı çalışacak bir tane eleman olacak. Bu çok fazla PS problemlerinde veya çözümlerinde istenmez. Ama şudur, ton zaman böylesiye çözebileceğiniz en basit yöntem de bu. Üç aşağı değişikleri şartları sağlar ve en basit yöntem bu.